Merhabalar Dostlar Şimdi Üçgende Yardımcı Elemanlar Testinin 6. Köşe Taşında Kalmıştık Buradan Devam Ediyoruz Arkadaşlar Şimdi Burada Da Bize Dış Açı Ortay Teoremini Öğretecek Arkadaşlar Şöyle Dış Açı Ortay Teoremi Şimdi Dış Açı Ortayı Biz Yine İç açı ortayda olduğu gibi insan vücuduna benzetelim. Şurası bizim kafamızın olduğu yer. Bakın kafadan iki tane omuz çıkacak. Fakat dış açı ortayı gördüğünüz gibi biraz böyle yata, yatay bir adammış gibi gözüküyor. Şu bizim dış açı ortayımız. Sanki adam düşüyormuş gibi arkadaşlar. Ve düşen bir insana hayal edin. Şöyle kollarını düştüğü tarafa doğru açar ki... Hani yerden çok fazla etkilenmesin diye kollarını düştüğü tarafa doğru açacak. İşte bizim dışa çortayda bileceğimiz olay şu. Bakın dışa çortayda en çok karıştıracağınız yerler kollar hangileri veya ayaklar hangileri olduğudur. Lütfen dikkat edin benim söylemlerimi bu cümlelerle kolların ve ayakların nereler olduğunu çok iyi bulacaksınız. Şimdi kolları anladık. Düştüğümüz tarafta olacak ve dışa çortayımızın İkisi de düştüğü tarafta olacak kolların. Dışa çortay sol tarafa doğru düştüğü için kolların ikisi de sol tarafta bakınız. Yani x ile 10 bizim kolumuz. Şimdi dışa çortayda da orana şöyle başlıyoruz arkadaşlarım oranı yazarken. Önce dışa çortaya yakın olan kolu alıyoruz. Sonra Uzak olan kola alıyoruz. Yani 10 bölü x diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki oranın başlangıcı 10 bölü x. İşte kolların oranını yazdık. Şimdi sıra geldi ayakların oranına. Bakın ayakları da şöyle bulacaksınız karmaşık sorularda. Şimdi bu soruda çok belli oluyor zaten. Bu soruda hemen anlayacaksınız ama bizim asıl niyetimiz şekli karışık verdiğinde kolları ve ayakları bulabilmek. Şimdi... Birinci yakın kolun bittiği nokta C noktası, uzaktaki kolun bittiği nokta ise Bursa noktası. Ve bizim dış açı ortayımızın kafadan itibaren başladığımızda bittiği noktada Nide noktası. İşte şöyle başlıyoruz ayakların oranını yazmaya. Dış açıortayın ortayın bittiği noktadan bakın burası buradan başladı. Birinci kolun bittiği noktaya olan uzaklık senin birinci ayağın olacak arkadaşım, yani 20. Bölü diyeceksin. Yine dışa çortayın bittiği noktada ikinci kolun bittiği noktaya olan uzaklık. Bakın burada toplamlarını alacağım, 28'i yani. İşte bu oranı yazabilirseniz dışa çortay soruları da çok kolay olduğunu göreceksiniz dostlar. Hadi gerisini yapalım. Bakın 20 iken 10'a düşmüş, yarıya düşmüş. 28 iken de yarıya düşecek arkadaşım. 28'in yarısı 14'tür. Cevap Bursa'dan geldi. Şimdi 2 numara. Burada da oranı bize şurada sağ tarafta vermiş. Önce bunu bir yerleştirelim. Şimdi ters orantı demiştik. Bunun yanındakini buna, bunun yanındakini de diğerine vereceğiz. Yani biz AB'nin yanında 2 var ya, AC'ye 2 vereceğiz o halde. Yani 2K. AC'nin yanında da 3 olduğu için ABE 3'ü vereceğiz. O halde burası da 3k. Peki. BNE'yi de 36 vermiş. Cn nedir diye soruyor. Burası x. Tamamı da 36'ıymış. Şimdi yine aslında üsttekinin aynısı olduğu için çok fazla uzatmayacağım bunu. Yakın kol 2k, uzak kol 3k. Yani 2 bölü 3 eşittir. Şimdi ayakları yazıyorum. Dış aç bittiği nokta burası. Birinci kolun bittiği nokta, ikinci kolun bittiği nokta. Önce dış aç bittiği noktanın birinci kola olan uzaklığını alıyorum. X. Sonra ikinci kola olan uzaklığını alıyorum ki bu BN'yi bize 36 vermişti. İşte bundan sonrası içler dışlar çarpımı ya da bakın üçgen 36'ya çıkmış, 12 katına çıkmış. İki iken de on iki katına çıkacak. Cevap 24 gelecek diyeceğiz. Evet, üçüncü soru. Bir açı ölçerin merkezi ABC üçgeninin B noktasına yerleştirilip BK ışını çiziliyor. Pek. Şimdi bu BK ışınının neleri var onu bir görelim. AB 24 demiş. Şurası 24 tamam. Sonra CK AK'nın iki katıdır demiş. Buraya K. Buraya da 2K yazalım. Bir de şu açıları konuşalım arkadaşlarım. Bakalım açılar kaçar derece. Bunu bulalım. Şimdi şurası 40'tan geçiyor. Şurası 40. Şurası da 0. Neydi? İki kenarın geçtiği açıların farkı. Yani 40'tan 0 çıkarıyorum. Bu aradaki açıyı veriyor bize dostlarım. Şimdi şuna bakalım. Bu 110'dan geçiyor. 110 ile 40'ın farkı. 70'tir. Şurası 110. O halde şurası da 70 derece olacak. Bunu da yazalım. Şurası 40'tı. Burayı bulurken de şu toplamları 180 olacak diye arkadaşlarım. 70, 40 daha 110. O halde buraya da 70 kaldı. Bunu da gösterin. Ve bakın şu doğru bizim dış açı ortayımız oldu arkadaşlarım. Dış açı ortay. Ve bunun kolları şunla şudur. İşte iki tane kolunu da gösterdim. çortayı ortayın bittiği nokta burası. Birinci kolun bittiği nokta burası. İkinci kolun da bittiği nokta burasıymış dostlar. Şimdi bize de neyi soruyor? BK. B ile K noktası arasındaki uzaklık. Şunu soruyor. Yani yakın kolu soruyor. Yakın kol bölü uzak kol. X bölü 24 eşittir. Dışa çortayı bittiği noktadan... Birinci kolun bittiği noktaya uzaklık 2K. Yine dış çortayın bittiği noktadan ikinci kolun bittiği noktaya uzaklık 3K. 2 bölü 3. Bu kaç katına çıkmış? 8. Bu da 8 katına çıkacak. 2'nin 8 katı 16 diyeceğiz. Cevap Edirne'den geldi dostlar. Evet. Altıncı köşe taşımız tamamdır. Çevirdik arka tarafı. 7 numaralı köşe taşındayız dostlar. Burada da Kenar ortayı ağırlık merkezini öğreneceğiz herhalde. Evet soruda kenar yazıyor. Bir bakalım ne diyor. Şimdi buradaki de bir kenar ortaymış dostlarım. Soru bize bunu söylemiş. Ve biz de şunu biliyoruz. Kenar ortay dediğimiz şey gittiği kenarı ikiye bölen doğruya denir. O halde buraya da eşit olduklarını gösterdim. Demek ki x artı 2 eşitmiş 2x eksi 6'ya... 6'yı buraya alalım 8. X'i buraya alalım. X kaldı burada da. Demek ki X 8. O halde bu 10. Bu da 10 geldi. Ve dik üçgene bakarsanız 12. 16. 20 üçgen olacak. Demek ki BC 16 gelecek. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. 5'in 4 katıymış. Yani 3, 4, 5 üçgeninin 4 katını vermiş bize dostlarım. Cevap 16 geldi. Buna bakalım. G ağırlık merkezi diyor dostlarım, ağırlık merkezinden ve üçgenin köşelerinden geçen bütün doğrular kenar ortay doğrusudur. Ağırlık merkezi demek kenar ortayların kesiştiği nokta demek. O halde bunların her biri kenar ortay oldu. Şimdi madem ki kenar ortay demek ki x artı altı ile 2x eksi 2 birbirine eşit. Hemen eşitleyelim. x artı 6. 2x eksi 2'ye eşittir. Eksi 2'yi buraya alalım. 8 yapar. x'i bu tarafa alalım. 2x eksi x'den x kalır. Demek ki x 8. Hemen şuradaki kenar ortaydan 2y artı 4 ile 3y eksi 1'i birbirine eşitleyelim. 2y artı 4. 3y eksi 1'e eşit. Eksi 1'i bu tarafa alalım. 5. 2y'yi bu tarafa alırsam 3y eksi 2y'den y'de 5 çıktı dostlarım. x 8 y 5 bize de toplamlarını soruyor. 8 ile 5'in toplamı 13'tür dedim. Gobel'dir. Evet şuna geldik. Yan yana veya alt alta eş aralıklarla çakılı çivilerle oluşturulan geometri tahtasında bir ip yardımıyla KLM üçgeni oluşturuluyor. Peki oluşturduk bu üçgenimizi de. Buna göre üçgenin iç bölgesinde verilen noktalardan hangisi üçgenin ağırlık merkezi olabilir diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezi olabilmesi için bir kere oradan geçen doğrunun kenar ortay olması lazım. Şimdi şu A noktası olsaydı ağırlık merkezi ben bu A'dan şöyle bir doğru geçirsem bu doğru kenar ortayı oldu mu arkadaşlarım? Bakın yani burayı sizce 2'ye böldü mü? Kesinlikle hayır. 2'ye bölmedi. O yüzden A noktası ağırlık merkezi değildir. Bunu sildim. Peki B noktasına bakalım dostlarım. Bakın şuradan bir kenar ortaya geçireyim. B'den geçen şunu çizdim. Peki bu kenar ortaya oldu mu? Yani şurayı 2'ye böldü mü sizce? Yani görüntüde bile bölmedi ki işlem yaparak da bulabilirim bölmediğini. Dolayısıyla Bursa'da değil. Bursa'yı da sildim. C noktasına bakalım dostlarım. Bakın şuradan A'dan bir doğru geçirsem C'den geçen. Ve burayı ikiye böldü mü sizce dostlar? Kesinlikle hayır. C noktası da değil. Şimdi cevap Denizli gibi duruyor dostlarım. Cevabımız Denizli. Hatta şıklara bakıyorum. Seçeneklerde de Denizli'yi görüyorum. Doğru cevap Denizli'ymiş. Biz Edirne'nin de neden olmadığını gösterelim size. Bakın şu sebepten. L'den ve E'den geçen şu doğruyu çizsem şurası. Bu bu kenarın kenar ortayı olur mu sizce dostlarım diye soruyorum. Tabii ki değil. Bakın bunlar eşit değil. O yüzden Edirne'de değil. Doğru cevap Denizli geldi kardeşlerim. Evet. 7 numara da tamamdır. Geldik 8 numaraya. Evet. Burada da İki tane kenar ortay olduğunu söylemiş. Yani şu CD de kenar ortaymış. O zaman burayı ikiye bölecek. BE de kenar ortaymış. O da burayı ikiye bölecek o halde. Şimdi iki kenar kesiştiği Giresun noktasının ismi ağırlık merkezidir dostlar. Kenar ortayların kesiştiği noktaya biz ağırlık merkezi diyorduk. Ve ağırlık merkezi dediğimiz her soruda... %100 kullandığımız bir formül vardır dostlar. O da şu. Tabana 1, açıya 2 kuralım. Yani şu kenar ortayı, bakın bir tane kenar ortayı aldım elime. Kenar ortayı, ağırlık merkezi, tabana yakın parçasını 1 bir birim, açıya yakın parçasını 2 birim olacak şekilde bölecek. Yani K'ya 2K şeklinde bölecek. Ve burası 8 ise demek ki burası da 4 olacak diyeceğim. Şimdi aynısını diğer kenar ortayda yapalım. Bakın şu kenar ortayda gösteriyorum. Şimdi burası çıktığımız açı. Burası da indiğimiz kenar. Tabana yani kenara yakın parçaya 1. Yani 3 düşmüş birin karşılığı. Açıya yakın parçaya da 2 katı düşecek her zaman 6. İşte GC 6'dır. GE 4'tür. Toplamlarını soruyor. Bursa'yı işaretledim dostlar Ve geldim 2 numaraya. Yine G ağırlık merkezi demiş. O halde şurası X ise buranın 2 katı olacağını artık ben biliyorum. Açıya yakın parça 2 katı olacak. Ve şu dik üçgeni gördüğünüzde dostlarım 6-8-13 genidir. 3-4-5'in 2 katını almış. Demek ki burası 6 yani 2x 6 x eşittir 3 geldi. Şuna bakalım. Bir kırtasiye ikiz kenar üçgen şeklindeki çıkartma ambalajlarını aşağıdaki gibi her birinin üst köşesi hemen üstündeki ambalajın ağırlık merkezine gelecek biçimde alt alta yapıştırıyor. Peki şuradayız. Çivinin olduğu nokta ile en alttaki ambalajın Alt kenarı arasındaki uzaklık 44 santim olduğuna göre bir ambalajın eş olmayan yüksekliği kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi çivi ile şuradan indirelim. Şurada en üstteki çiviyi şöyle geldi geldi geldi geldi geldi geldi. geldi. En alttaki ambalajı kenarına olan uzaklığını bize ne demiş 44 santimmiş burası. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlarım. Bunların her biri bir üsttekinin ağırlık merkeziydi. Yani şuraya A dediğimde şurası 2A. Tabana bir açıya 2'den. Aynı şekilde şurası da A, şurası 2A. Bakın bu da bunun 2A'sı, bu da bunun 2A'sı. Peki, şimdi bir yüksekliğe ne demiş olduk biz? Yani şuradan inen, yukarıdan aşağı inen bir yüksekliğe 3A demiş olduk. Burası 3A. Şuraya kadar 2A. Şuraya kadar 2A yani 3A var artı 2A var artı bir 2A da bundan geliyor. Şuraya kadar geldim şimdi 3A 2A 2A şunu yazalım şuraya kadardı buradan aşağısı da 2A şurası 2A diyelim ve şuradan aşağısı da 2A bunu da yazalım. Kaç yaptı? 2, 4, 6, 8, 3 daha 11 tane A'yı bize 44 vermiş. Demek ki A 4. Bize de neyi soruyor? Bir ambalajın eş olmayan yüksekliği. Dostlar işte 3 ikiz kenar üçgende neydi kural? Eşit açılardan çizilen yükseklikler eşitti. Eşit olmayan açıdan çizilen yükseklik eşit değildi. Yani bize şunun yüksekliğini soruyor o da 3 A. 3'e da ne yapar dostum? 12 yapar. Cevap Denizli'den gelir. Evet, 8 numarayı da hallettik. Eğer çevirebilirseniz sayfayı. 9 numaraya geçiyorum dostlar. 1. sorumuz abc üçgeninde ab ile bc dikmiş tamam dik üçgen g ağırlık merkeziymiş peki g ağırlık merkezi ise dostlarım artık tabana bir açıya iki yapacağız biz o soruda 3 ise açıya yakın parça alt. şimdi burada yine daha önce dik üçgende öğrendiğimiz muhteşem üçlü kuralımız var bakın bu bir kenar ortay g'den geçiyor çünkü ve dik açıdan inen kenar olduğu için kendisi de şu iki parçaya eşit olmak zorundaydı dostlarım. O halde 9dur burası bu da 9 Bu da 9 yapmak zorundadır. Bize neyi soruyor BG yani 6 ile AC yani 18'in toplamı. Cevap 24 geldi diyebiliriz. Evet G ağırlık merkezidir BC 36. BC'nin tamamı neresi BC? C? Heh, şurası 36. Şimdi G ağırlık merkezi ise bu inen doğru kesin kenar ortay. Burayı ikiye bölecek. 18, 18. Bakın K'da ağırlık merkeziymiş şu küçük üçgenin ağırlık merkeziymiş. Yani GD buradan geçtiği için tabii ki kenar ortaymış diyebiliyorum. Ve bu dik açıdan inen kenar ortay. O halde muhteşem üçlü yapacak. Demek ki şuranın tamamı da 18 olacak. Ve K ağırlık merkezi olduğu için şöyle 1'e 2 oranı vardır değil mi dostlarım burada? K'ya 2K oranı vardır. Demek ki 3K 18, K eşittir 6 geldi. Yani artık şuranın 6, şuranın 12 olduğunu biliyorum. Şimdi G'de ağırlık merkeziydi. Burası 18 birim ise burası 2 katı olacak yani 36. L soruyor bize. AK 36 ile 12'nin toplamını soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi dostlarım. Evet üçüncü soruya geçiyoruz. AK ve BL kenar ortayları çizilen ABC üçgeni içinde oluşan bölgeler... ...dört farklı renk ile boyanıyor. Ardından elde edilen bölgeler arasındaki... ...sağındaki gibi... ...birleştirilip... He, ...şu üç bölgeyi birleştirip... ...çevresi 40 santim, 48 santim olan... ...bir dörtgen elde ediliyor. Buna göre... ...GK ile GL toplamı... ...nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi gelin birlikte konuşalım. Bakalım. Şimdi öncelikle... ...G ağırlık merkezi olduğu için... ...şuraya ben A desem... ...burası 2A olur... Ve bu kenar ortay dik açıdan indiği için muhteşem üçlüden dolayı burası da 3A, burası da 3A gelir. Sonra şuna B dediğim takdirde tabana bir açıya iki kuralından burası 2B olur. Ve şu kenarlarda birbirine eşittir dostlarım. C, C diyeyim. Şimdi bunları şu yandaki şeklin üstünde de gösterin. Bakın A dediğimiz yer sarı üçgenin kısa kenarı burası A. Tam bu geniş açının karşısındaki kenar 2B. Şurası da 3A dediğimiz yer. Sonra şuna gelelim. Bu mavinin de şu kenarı C. C 3A'nın hemen yanındaki. Biri A, şunlardan biri A, biri de B. Yeşile gelelim. Bir kenarı C. Dolayısıyla bir kenarı 2A, bir kenarı da B olacak arkadaşlar. Bunu da yazdık. Yani bu yandaki şeklin çevresini nasıl buluyoruz biz? Şu dört kenarı toplayacağız. Hatta beş kenar şunlar. Toplayalım. 2b var. 1b de burada var. 3b. 1b de burada var. 4 tane b var. Artı 2a var. 2a da buradan geliyor. 4 tane de a var. Ve bunun çevresi 48miş. 4'e böldüm. b ile a'nın toplamı 12 geldi. Bize neyi soruyordu? GK ile GL yani B ile A'nın toplamını soruyordu. Cevap 12 çıktı arkadaşlar. Evet 9 numarada tamamdır. 9'u da hallettik. Şimdi sıra geldi 10 numaraya diyeceğim ama ha zaten 10'la 11 varmış. Başka da yokmuş arkadaşlarım. O zaman bunları da hemen bu videoda çözelim. Bir daha yeni video açmayalım. Evet 10 numaradayız. P noktası diklik merkezi. Evet bu sefer başka bir merkezimize geçtik. Diklik merkezi. Diklik merkezi dediğimiz şey yüksekliklerin kesiştiği noktadır. Yani P'den geçen şu AE doğrusu bir yüksekliktir. Ya da C'den ve P'den geçen bu CD doğrusu bir yüksekliktir. Şimdi 130'un şuradaki açısı ne yaptı? 50. 50 90 şuraya ne kaldı? 40. Ve bakın şu dik üçgende de X'i bulduk arkadaşlar. 40 90 daha 130 Buraya da 50 kaldı. Cevap Bursa'dan çıktı. Şuna bakalım. Yine B noktası diklik merkeziymiş. Arkadaşlar bir üçgenin diklik merkezi eğer ki o üçgenin köşesi ise bir köşesi ise o üçgen dik üçgendir. Ve işte o diklik merkezinin olduğu köşede Dik açı olmak zorundadır. Ve bakın bu dik üçgenimiz bizim özel bir dik üçgen. 6, 8, 10 dik üçgeni. Demek ki burası 8 olacak. 4, 4 diye de yazdım burayı. Bizden de cd'yi istiyor. Gelin şurada bir pisagor yapalım soru çıksın. x kare eşittir. Bir 6'nın karesi 36. Bir de 4'ün karesi 16. Yani x kare eşittir 52. x eşittir kök 52. 52 de 4 çarpı 13'tür. Yani dışarıya 2 kök 13 diye çıkar. Cevap Denizli'den gelir. Şuna bakalım. D1 ve D2 boyunca katlandığında sırasıyla aşağıdaki şekiller oluşuyor diyor bize dostlar. Peki. 10 20 ABC üçgeninin diklik merkezi H olduğuna göre başlangıçta verilen ABC üçgeninde AH, B... ...kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi gelin bunu bir konuşalım. Şu katlama sonucunda katlamayı geri açıyorduk hatırlarsanız. Önce bir geri açacaktık. Şimdi kat çizgisi her zaman açı ortay oluyordu. Şuna açı ortay diyelim. Şu kenar katlandı buraya geldi. İkiz kenar üçgen çıkıyordu. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olmak zorundaydı. İşte bakın ikiz kenar üçgen açı ortaysa aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda yükseklik olacak değil. Yani bizim burada bulduğumuz birinci kat çizgimiz şu D1 doğrusu yani burada gösterirsek bu bir yükseklikmiş arkadaşlarım bunu bulduk. Ve devam edelim hatta başka neler bulduğumuza da bakalım. Şimdi şuna konuşalım şunu. Bunu da kat çizgisinden geriye doğru açarsak şu şekilde bunu da açmış olalım. Bu adam bir, açı ortay oluyordu kat çizgisi. 2 katlanmadan önceki kenarlar katlandıktan sonraki kenara eşit olacaktı. Demek ki bakın bu da ikiz kenar. Açı ortay, kenar ortaysa aynı zamanda yükseklik olacak. Yani ikinci kat çizgisi de yükseklikmiş. Bunu anladık. Demek ki benim üçgenimin iki tane yüksekliği kesişiyor şuradaki noktada. Biz bu noktaya ne diyorduk? Diklik merkezi. İşte bize de diyor ki diklik merkezi haştır. Peki bunu da söyledim. Soru da şunu soruyor. A, haş, b. Yani şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru soruyor bize dostlar. <gülüyor> Şimdi biz ne biliyorduk başka bir de? Şunları da gösterelim. Şuradaki açıları da yazalım bir. Şimdi 20 derece şuna a A desek bu açı 20 artı a oldu arkadaşlarım. Yani şunu göreceğiz. Şu bizim yüksekliğimizin üstündeki açı A. Şurası A. Burası da 20 artı A geldi. Bunu gördük birincisinde. Ee, i̇kincisini gösterelim. Şuraya B, B yazalım. BB. Bakın yüksekliğimizin solundaki açı B. Sağındaki açı da 10 artı B. Bunu da yazmış olalım. Şimdi şuraya gelirsek dostlarım şuradan devam edelim artık. Şimdi burada 90 la 10 artı B'nin toplamı şu açıdır. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından. Yine aynı şekilde buradaki 90 la 20 artı A'nın da toplamı buraya eşittir. O halde 20 artı A 10 artı B'ye eşittir ki buradan 10 eşittir. Yani 10 artı A eşittir B çıkar. Bu bir dursun elimizde. Sonra şunu görelim, şuradaki dik üçgende bakın şurada A ile 10 artı B ve B yani A ile 10 artı 2B'nin toplamı 90'a eşittir. Peki A ile onun toplamı neydi? B. O halde 3B eşittir 90, B eşittir 30 çıktı. Peki B 30 sa A ne olmalı? 20 olmalı ki 20 ile 10'un toplamı 30 olsun. Demek ki burası 20, burası 30. Toplamları 50 yapar. Şuna da 130 kalır arkadaşım. Üçgenin iç açıları toplamında. Yani cevabımız Edirne'den geldi. Evet son köşe taşımızdayız. Bakalım bu ne diyor? ABC üçgeninde AB 24 ve AP, BP ve CP'nin toplamı 39 ve P noktası üçgenin çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre P noktasının AB kenarına uzaklığı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostlar çevrel çember demek üçgenin şöyle üç köşesinden geçen Üçgeni içine alan çember demektir. Burası da onun merkezi ise şu PA yarı çap olur. PB yarı çap olur. PC yarı çap olur dostlar. Ve bunların hepsinin toplamı 39 olduğu için her biri 13, 13, 13 olmak zorundadır. Bize de diyor ki P noktasının AB'ye uzaklığı yani buradan indirdiğin diklik kaç olur diyor. E burası 24 12. 12 diye bölecek neden? Çünkü ikiz kenar üçgendeki yükseklik. Aynı zamanda kenar ortay olduğunda. Ve şuradaki dik üçgen senin aşık olduğun bir dik üçgendir ki 5, 12, 13 dik üçgenidir. Dolayısıyla işte aradığın cevap 5 gelir Bursa'dan çıktı. Şuna bakalım. Şekildeki üçgen KL boyunca katlandığında soldaki gibi MN boyunca katlandığında sağdaki gibi oluyor diyor. Tamam. Şimdi. Önce bu tarafa KL boyunca katladık. Bakın şu köşe tam buraya denk düşüyor dostlarım. Demek ki hani şunu açtığınızı düşünün şöyle. Şimdi şekiller karışmasın diye çok ince yapıyorum ben bunu. Açtığınızda neydi kural? Burası açıortay olacaktı. Bu kenar bu kenara eşit olacaktı ve bakın ikizkenar üçgende açıortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda da kenarortay olacaktı. Yani şu KL doğrusu dostlarım hem dik oldu hem de bu kenarı tam ikiye böldü. Kenarın tam ortasından çıkan diklik. Kenarın ortasından çıkan diklik oldu. Yani KL'nin ismi kenar orta dikme oldu dostlarım. Kenar orta dikme. Şimdi aynısını MN içinde yaparsak. Bakın MN'de. Yine şu kat çizgimizdir, açı ortay. Bu buraya katlandı. Aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda ikiz kenar oldu. Nm'ye de bakın dostlarım. Bu da kenarın tam ortasından çıkan diklik. Yani bu da kenar orta dikme. İşte üçgenimin iki tane kenar orta dikmesinin kesiştiği nokta, kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. Ve kenar orta dikmelerin kesim noktasının diğer ismi, Çevrel çemberin merkezidir. Bize de ne diyor? Kesişim noktası ne olur diye soruyor. Kenar orta dikmelerin kesim noktası. Çevrel çemberin merkezidir. Yani cevap Edirne'den gelir dostlar. Evet. Bu da tamamdır. 11'i de gördük. Evet bir sonraki videomuzda tarama testi, konu testi şeklinde ilerleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Konu testi var. Yani bunun ÖSS soruları çok az. Beş tane. Evet. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.